öyle bir sinirlendi öyle bir bunaldı ki o an öyle bir bağırdı ki o mahkeme salonları resmen onun sesiyle doldu inledi bütün o mahkemenin içerisinde sol tarafında tamamen asıba yığını sağ tarafında da avukat beni pür dikkat dinliyor tabii avukat daha önceden kendi eşimi aramış demiş ki böyle böyle bu verdiği ifadeden dolayı çıkamaz demiş daha sonra şunu söyledim. Dedim ki anayasanın 25. maddesine göre ben zaten dinimi sözel, yazısal ve meyvesel olarak paylaşabilirim, yayabilirim. Hakim o şöyle baktı bana. Dedi, Anayasayı kabul etmiyorsun ama anayasanın 25. maddesine de sığınıyorsun dedi. Dedim ki hakim bey. بلسك بشي سؤالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. اللّٰهِ rabbil alamin ve لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَالَى آلِهِ وَسَحْبِهِ اَجْمَائِينَ أَمَّا Allah ve teâlâya hamd ki bugün yine Allah subhanehu ve teâlâ'nın dinine hizmet etme gibi bir niyet Allah subhanehu ve teâlâ'nın dinine hizmet etme gibi bir derdimiz var. Allah subhanehu ve teâlâ bizlere bu yolu açtığından dolayı ona ne kadar hamd etsek şüphesiz azdır. Öncelikle başımızdan geçen birçok olaydan sonra, birçok durumdan sonra biz bugün bu gözaltıyla ilgili, hapisle ilgili meselelere inşallah değineceğiz. O meselelerin ayrıntılarına ve Müslümanların tarafından alınması gereken dersler, alınması gereken bu sistemin tuzaklarına karşı tedbirler. Bunlara inşallah değineceğim. Ben başımdan geçenleri anlatırken, nice Müslümanın başından geçenlere de umarım ki ışık tutar, o Müslümanların dertlerini de bir nebze olsa dindirir ve o Müslümanların dertlerini de bir nebze olsa sizlere yansıtır. Öncelikle bu gözaltı sürecindeki suçlamalara değinecek olursak iki suçlama vardı. Birincisi, para yardımı, yani onlara göre terör örgütüne para yardımı. İkincisi ise yaptığım videolar. Sokak röportajları ve genel normal sohbetler, normal İslami içerikli videolar. Allah subhanehu e ve teala bizleri bu şerli sistemin tuzaklarından her zaman koruduğu gibi, yine korudu, yine muhafaza etti. Şüphesiz bizim hapse girmemiz de, dışarıda olmamız da Allah subhâhu ve imtihanından kurtulduğumuz anlamına gelmiyor. Biz içeride de Allah subhâhu ve imtihanındayız. Dışarıda da Allah subhâhu ve imtihanındayız. İçeride musibet ile, dışarıda nimet ile Allah subhâhu ve imtihan çemberindeyiz. Benim normalde bu konular hakkında pek açıklama yapmadığım görülmüştür. Lakin Şöyle bir fayda gözettim, şöyle bir maslahat gözettim. Dedim ki artık bu sistemi yaptıkları yanına kâr kalmasın. Yaptıkları toplum tarafından bilinsin ki bizlere siz bu kadar rahat konuşabiliyorsunuz. Siz bu kadar bu dini rahat anlatabiliyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz? Diyenlere de bir bize cevap olsun ki biz bedel ödeye ödeye bu dini anlatıyoruz. Allah'ın olsun. Allah subhanehu her hal üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi hamdolsun, hamdolsun. Öncelikle bu meselenin iç yüzünü bahsedeyim Allah'ın izniyle. Bizim bundan birkaç ay önce sokak röportajlarında sivil polislerin bastığı, sivil polislerin iptal ettiği bir sokak röportajımız vardı, bilenler bilir. Oraya gelen bir tane görevli temden ya da MIT'ten, gelen görevli de beni bazı meselelerde sorguya çekmişti, karakola götürmüştü. Bu meselenin üzerine tabii biz şöyle bir durum yaptık Allah'a hamdolsun. Onlar bizim video içeriğine ulaşmak istediler. Lakin biz o video içeriğini ellerinden kaçırdık, onların elinden kurtarabildik. Kardeşlerimizi Allah rahmet eylesin. Bu süre zarfının dışarısında o videoyu tabii karakol süreci bittikten sonra biz o videoyu da Allah'ın izniyle yayınladık. İşte bir polislerin nasıl müdahale ettiklerine dair. Gün geldi, tabii evim basıldı. Tabii bu ilk değil. Bu allah Valim Alem dördüncü evimin basılması. Bu dördüncü evimin basılmasında o yere gelen Tem'den görevli olan o memur da oradaydı. Ve amir onların başındaydı. Kendisi geldiği zaman bana şunu söyledi dedi ki, geçen dedi o ''Karakolda video içeriğini kaçırmış, yayınlamışsınız. Ben sana güvenmiyorum.'' dedi. Şimdi bizler Allah subhanahu teala karşı sorumluyuz. Bundan dolayı da Allah subhanahu teala katında suç olmayan ne varsa bizim gözümüzde meşrudur. Allah subhanahu ve teala tarafından suç olan ne varsa devlet eliyle de yasak denilse bizim gözümüzde asla varsa suç olamaz. Biz İslam dinini yaşamakta eğer özgür isek sizlere karşı, sizlere göre... Bu bizim din özgürlüğümüzdür. Bunu asla ve asla kendi yasalarınız dahi olsa kısıtlayamazsınız. Ben de o görevli dedim ki ya dedim siz dedim elinizden geleni yapıyorsunuz. Siz benim evimi basıyorsunuz. Beni almaya geliyorsunuz. Hakkınız var mı? Hakkınız yok. Kendi yasalarınıza göre hakkınız olsa dahi Allah subhanehu ve teala'nın dinine göre böyle bir hakkınız yoktur. Çünkü benim yaptığım fiil, benim yaptığım eylem Allah subhanehu teala'nın dinini anlatmaktır. Bu da Allah subhanehu ve doğal bir şeydir. Bununla insanlar cenneti kazanabiliyor. Bununla insanlar Allah subhanehu katında değerleri artabiliyor. Benim yaptığım şey herhangi bir şekilde suç değil. Senin yaptığın şey ise Allah'a karşı suç iken kendi ibadet ettiğiniz tağutlara karşı suç değildir. Bundan dolayı da siz elinizden geleni yapacaksınız, biz de elimizden geleni yapacağız." dedim. Tabii bundan sonra sadece kafa salladı ve evimi aramaya başladılar. Onların aslında yüzünde her zamanki gibi bir kibir, her zamanki gibi bir düşmanlık var. Şimdi bazıları şunu söyleyebilir, ya o kadar abartma. Bunlar da kendilerine Müslüman diye Bunlar da namaza, oruca, zekata, Allah'a, Peygamber'e değer veriyorlar. Bunlar da kendilerini İslam ehli ve İslam ümmetinden görüyorlar. Şimdi birisinin uydurduğu bir dine veyahut kendi aklımızda, kendi kalbimizde uydurduğumuz dine kendimizi mensup etmemiz ve o uydurduğumuz dinin adına da İslam diyerek kendimizi mensup etmemiz bizi İslam dinine mensup etmiyor. Bizi İslam dinine mensup edebilmesi için bizi Allah teala'nın dini, Allah subhanehu ve teala'nın kitabıyla ilişkilendirilmemiz gerekiyor. asıl kendisi evimi aradıktan sonra beni aldı, gittiler. Tabii bu olaya tem sadece bir süreliğine baktığını, bundan sonra da jandarmaların beni gelip alacağını söyledi. Şimdi bugünkü toplum hani bu askeriyeyi ot polisi tam manasıyla İslam'a teslim olmuş bir yapı olarak görüyor ya. Ben şimdi şöyle bir kıssa anlatayım ki bunun kıssası artırılabilir. Daha önceden de bazı meselelere değinmiştik. Ben Tem'e gittiğim zaman, Tem'de normalde nezarethaneye falan beni koydukları zaman yeni gelen yani vardiya değişiminde yeni gelen bir tane polis vardı. Ona, ona çağrıda bulundum. Dedim ki bir Kur'an var mı bir Kur'an? Kur'an varsa Kur'an ver. Burada okuyayım onunla meşgul olayım. Nezaret hane'ye bilmiyorum giren kardeşler bilir ki orası gerçek manada insanı bunaltan bir yerdir. Yani hapse girenlerle nezaret haneye girenlerin arasında şöyle bir fark olur. Nezarethane daha da bunaltıcıdır ama hapishane daha da ferahlatıcıdır. Yani kötünün iyisi diyebiliriz. Nezarethaneye soktukları zaman ben onlardan Kur'an istedim. Adamın bana verdiği cevaba bir dikkat edin. Adam dedi ki, 7 yıldan beri burada kimseye Kur'an verilmedi. Şimdi yavaş yavaş şeriatın geleceğini söyleyen insanlar maalesef bu alanı göremiyorlar, bu durumu göremiyorlar. Biz sadece bir cüzünü görebiliyoruz. Tabii bunun geneline yaydığımız zaman kim bilir daha daha neler neler vardır. Ve Bir süre sonra beni jandarma geldi, aldı ve kendi nezarethanesine. Götürdü. Tabii nezarethanenin içerisinde girdiğimde nezarethanenin özellikle tuvalet kısmı, bir klozet düşünün ve temizlenmemiş, banyo kısmı temizlenmemiş, banyo yapacağın yer rezil bir durumda, tuvaletini yapacağın yer rezil bir durumda. Seni böyle bir yere koyuyorlar. Işık desen sabah 8 ile 9 arasında az bir ışık vuruyor içeriye. ışığın girmediği ve devamlı gölge, devamlı karanlık olan bir yer. Ve daha sonra da yer yatakları. Yer yataklarını da betonun üzerine koymuş. Yani biraz soğuk olduğu zaman ki o zamanlar sıcak. Bunun bir de kış zamanları var ise istediğin kadar kalorifer yak. O yatakların altındaki o beton ister istemez insana zarar verecektir ki süngerler çok, DNS'i ince süngerler. Yattığın zaman hemen incelip ve bedenini yere temas ettirebilir. Velhasıl yukarıda bir zemin vardı. Yukarıdaki süngerli yatağa uzandım, yattım. Tabii bundan önce şöyle bir süreç gerçekleşti. Bizi kayıt yaptırırken nezarethaneye girmeden önce benimle ilgilenen as Subay gayet gerçek manada anada nazik bir insandı. Hoşgörülü bir insandı. Benimle muhabbet ediyordu, benimle konuşuyordu ve Hı. benim inancımı kısım olarak da biliyordu. İslami konularda da bazı kısım kısım şeylerden haberdardı. Bu meseleyle alakalı biz tabii onunla sohbet etmeye başladık. Ben dinimi anlatmaya başladım. O dinlemeye başladı. Böyle bir muhabbetle beni nezaretlerine alıp, kendi nezaretlerine götürürken bu arada böyle muhabbetler geçti. Tabii nezarethaneye gittik, nezarethaneye girerken orada kayıt falan yapılıyordu. Kayıt yapılırken ben kendisinden, o samimiyetten dolayı dedim ki, bana bir Kur'an verebilir misin? Ve o kendisi ismimi zikrederek dedi ki, hemen bir tane Kur'an bulun ve getirin, verin dedi. Allah Subhanahu ve Taala Hâd-i İsmîle Mu'am Kendisini hayır üzere oradan Kurtarsın. Tabii bu gerçek manada orada size yapılacak en büyük iyiliklerden birisidir. 800 gün boyunca o Kur'an olmasaydı acaba benim durumum ne olurdu bilmiyorum ama gerçek manada çok bunaltıcı bir yerdi. Allah Subhanehu ve Teala hiçbir Müslümanı düşermesin, hiçbir Müslümanı onların eline de o durumlara, o zelil durumlara düşermesin ki gözaltına girdiğiniz zaman sizin kemeriniz alınır ayakkabı bağlarınız alınır ve o vücudunuzdaki o elbiseler terlediğinizden dolayı koku üzerine koku birikir ve aşırı derecede rahatsız bir durum oluşur. Tabii banyo yapabilirsiniz ama banyo yaptığınız zaman da kurulanma gibi bir lüksünüz yoktur ki bize zaten orada vermediler. Tabii bu aşamada nezahethanede beklerken, ben birkaç gün yattıktan sonra de ikinci günü bir abi getirdiler. Abi, ehli bir abi içeriye girdi. Ben kalktım, biraz muhabbet ettik, konuştuk. Beni biraz sonra, zaman sonra tanıdı. Tanıdıktan sonra biraz daha rahatladık ki beni sivil polis falan zannetmiş, benimle konuşurken acaba benim yerim sivil polis falan mı koydular diye aklından geçirmiş. Abiye şunu söyledim, dedim ki abi sen kalk, gel burada yat. Ben aşağıda yatayım çünkü yaşlısın. Yani aşağıdaki yatağın durumu belli tozun, pisliğin içerisine bırakmışlar. Yani şöyle düşündüm. Dedim ki acaba buraya yabancı bir tane suçluğu getirirler mi? Mesela Rus, mesela Alman, mesela Fransız. Onu alıp da buraya getirirler mi? Getirmezler. Onlara bile en temiz, en nezih, en güzel yerlere koyarlar ve en güzel de yemekleri verirler. Bizlere ise yemek diye kediye versen kedinin neredeyse doymayacağı yemekleri veriyorlar ve sabah kahvaltısında sanki böyle dalga geçermiş gibi ayran getiriyorlardı. Her zaman olmasa da. Ama insan sabah kahvaltısında örnek söylüyorum bir poğaçanın yanında bir ayran gördüğü zaman bunu örf olarak birbirine uyuşturamaz. Sen benim dalga mı geçiyorsun der. Allah'a sığınırız, nimet konusunda hiçbir şikayetimiz olamaz. Lakin Kendileri yukarılarda en güzel yemeği yerken seni aşağıya koyup herhangi bir suçunun olduğunu dahi ispatlayamadığı halde, gözaltı süreci dediği halde o gözaltı sürecinde sana ceza vermeye kalkması gerçekten de kabul edilebilir bir şey değil. Ben yine söylüyorum, biz bunların kanunlarına göre, yasalarına göre suçluyuz. Anlattığımız din evet, bu yasaları, bu kanunları resmen yerle bir edebilecek, yerle bir etmesi gerektiğini söyleyen sözler, ayetler, hadislerdir. Bu yüzden bu anayasa bize hoşgörüyle bakamayacak, bu anayasa bizim yaptığımız şeyleri meşru göremeyecektir. Biz nasıl bu anayasayı illegal olarak görüyoruz, biz nasıl bu anayasayı şirk olarak görüyoruz? Bu anayasa da bizleri, dinin o kendisine göre şirk olarak görüyor, küfür olarak görüyor. Yani ortak koşulmasını istemiyor laikliğe. Laiklik tek manasıyla bir bütün olarak kabul edilecek. Onun dışarısında laik devletin yanına başka bir sistem, başka bir ideoloji, başka bir din koymayız diyorlar. Bizimle aramızdaki çekişme bundan ibaret. Yani bizimle bu sistemin arasındaki cedel, münakaşa, münazara, tartışmalar, mücadeleler tam manasıyla neden ileri geliyor? Dinimizden ileri geliyor. Velhasıl ben aşağıda yattım, o yukarıda yatmaya başladı derken, ben birkaç gün sonra yerde yattığından dolayı böyle tabillot yediğimiz yerler var. Böyle normal yemek yediğimiz yerler var. O tabillotu o betonun üzerine koyarız. O betonun altı da boştur. Bir de baktım ki bir cihaz gözüküyor. Dedim ki Allah Allah, bu nedir diye. Bir eğildim, bir baktım, bir söktüm, bir çıkarttım ki dinleme cihazı. Rahatımızı bozmadık. Dedim ki, tamam dinleme cihazı, dinlesin o zaman. Koyduk ve Allah'a hamdolsun kendi dinimizi anlatmaya başladık. Birbirimize davetler, birbirimize tebliğler, birbirimize nasihatler yapmaya başladık. Konuşmaya başladık, muhabbet etmeye başladık. Teala'nın dininden bildiğimiz kadar birbirimizi onarmaya başladık. Allah hamdolsun o konuştu, ben dinledi. Ben konuştum, o dinledi. Bu sayede o ses cihazıyla da bizi dinleyenlere umulur ki kalplerine bir damla dahi olsa hidayet suya erişir ve Allah subhanahu onların kalplerinde bir iman yaşartır. Lakin belli bir zaman sonra, birkaç gün sonra ailevi özel bir mesele olduğundan dolayı ben o ses cihazını söktüm, şöyle buruşturdum, koridorun ortasına fırlattım. Daha sonra koridorda normalde şöyle uzun böyle boylu bir, kon tane bir oda düşünün, 10 odalı bir koridor düşünün. O, o larda her birinde işte bilmem Mersin'den bilmem Diyarbakır'dan bilmem İzmit'ten bilmem falan falan yerlerden kardeşler getirmişler. Onlarla da muhabbet ettik. Aralarında birisi tevhidi tam manasıyla bilmiyordu. Tağut nedir, şirk nedir, İslam nedir, Müslüman kimdir, Muhsin kimdir, Salih kimdir vesaire. Bunlardan pek haberdar değildi. Allah سبحانه bana verdiği ilim kadarıyla Hakka sabit diysemse Allah سبحانه Hakkı sabretmediyse hemse nefsimdendir. Anlatmaya çalıştım. Tabii ben anlatırken koridorda yankı yapıyor. Allahu Teala hamdolsun. O koridorda yankı yaparken orada bir tane de astsubay görevlisi var. Yani bizim başımıza duran bir gardiyan adı altında ama astsubaydır. Onlar da bu vesileyle Allah hamdolsun dinliyorlar tabii. Bu vardiyada değişimleri, süre geliyor. İşte bir gün oluyor, başkası geliyor, diğer gün başkası geliyor. Farklı farklı subaylar değişiyor durmadan. Bu süre zarfında biz tabii Allah Subhanahu dinini anlatmaya çalışıyoruz. Ta ki içerideki bazı maruz kalındığımız sorunlar da oldu. Yani bu dört güne dördüncü güne yaklaşırken artık bizim çıkabileceğimizi de söylediler. Ben daha önceden de normalde gözaltına girdim. Gözaltına girdiğim zaman bu şekilde olmuyor. Yani normalde adam gelir, eğer Günümüz uzatılacaksa bir tane kağıt gönderir, der ki örnek söylüyorum, şu kadar daha gün, gözaltı süreniz uzatıldı der. Daha sonra da devam eder. Ama eğer hakime çıkacaksınız derse, bu ya tutuklamadır, ya serbest bırakmaktır, ya da adli kontrolle serbest bırakması demektir. Ama dava devam eder. Yani demek ki usul değiştirilmiş ki, çünkü hâkimin karşısına geçtiğimiz zaman ya bizi tutuklayacak, ya bizi serbest bırakacak ya da adli serbest bırakacaktır. Başka bir yolunu bilmiyoruz. Tabii dördüncü günü bizi çıkarttılar. Tabii orada iki tane de ablamız var, farklı tanelerde kalan. Onlar da getirmişler. En az toplasan belki 10-15 tane de Erkek var. Bizleri hakimin karşısına böyle sıralı bir şekilde dizdiler. Askerler getirdiler. Tabi askerler getirirken benim kulağıma şöyle sözler geliyordu. Yani askerlerin arasındaki konuşmalara, muhabbetlere baktığım zaman şimdi biz İslam'da diyoruz yani tamam bu sisteme göre şehitlerdir. Bu sisteme inancına göre hepsi şehit olabilir. Hiç sorun değil. Biz Allah subhah ve teala'nın dinine göre kim şehittir, kim şehit değildir onu konuşuyoruz. Bu sistemde Allah Teala'yı tanımadığından dolayı bizim Rabbimizin koyduğu kanunlara ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehidin tanımıyla alakalı konuştuğu sözlere dair herhangi bir söz söyleyemez haddi de değildir. Biz İslam'a göre şehit kimdir diyoruz. Bunlar ise kendi sistemlerine göre zaten şehit olarak tanımladıklarından da onların sisteminin şehitlerine hiçbir şey demiyoruz. Ahirette kendi ilahları eğer gerçek ise, kendilerine vereceği cenneti verir. Ama iman ettikleri ilahları sahte ise, Allah o sahte sistemleriyle beraber onlara ebedi bir azaba, ebedi bir cehenneme koyar ve onlarda ne durumda olduklarını o zaman fark ederler, görürler. Orası kendilerinin bileceği iş. Dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin diyoruz. Şimdi, bizleri hakimin karşısına geçirdiklerinde o iki tane abla da en uç tarafta duruyordu. Bizleri böyle sıralı bir şekilde koymuşlar. Bizleri bir sıralı bir şekilde dizmişlerdi. Karşımızdaki hakim bu sefer başladı sormuyor Dedi ki, gözaltı süreniz dedi, uzatıldı. Bunu onaylıyor musunuz? Kabul ediyor musunuz dedi. Herkese böyle tek tek böyle yaygın bir şekilde sordu. En başta ben dedim ki reddediyorum. Ben reddediyorum dememle de, yanımdaki reddediyorum, reddediyorum, reddediyorum, reddediyorum. Hepsi reddediyorum dedi. Daha sonra en sondaki abla kendi durumunu anlattı. Dedi ki bir 4 yaşında, bir 7 yaşında, bir 14, bir 17 yaşında çocuğum var. Bunları komşuma bıraktım da geldim. Komşuma bıraktım ve zorla getirildim buraya. Diğer ablada da İstanbul'dan getirilmiş ve kendisinin engelli, bakması gerekli aile bireyi var. Tabii hakim bunları dinledikten sonra diğer erkeklerden de bazıları mazeretlerini beyan etmesine rağmen hakim dedi ki, çıkın dışarıya, karar verecekti. Çıktık dışarıya, bir süre bekledik, içeriye davet edildik, girdik içeriye. Daha sonra hakim demesin mi reddiniz reddedilmiştir. Şimdi, reddiniz reddedilmiştir sözünü sormadan önceki o sorduğun soruyu hiç sormayacaksın. Eğer bizim reddimiz reddedilecekse bizi buraya da getirtmeyeceksin. Bizim sözümüzün bir değeri olmadığı sürece bize de bir şey sormayacaksın. Yani tam manasıyla prensipler, prosedür ne gerektiriyor ise bunu yaptılar. Bizleri gerisin geri nezarethaneye gönderdiler. Sadece şunu zannediyordum. Ben para yardımından dolayı alındım. Darul Erkam adlı... Bir kuruma, bir STK'ya para yardımı yaptığımdan dolayı, bundan dolayı alındığımı biliyorum. Tabii bununla ilgili açıklamalarımız çok basit olacağından dolayı pek o kadar düşünmedim. Yani çıktığım zaman ifadeyle alakalı yapılacak şeyler, savunmalarım vesairelerim, Allah hamdolsun çok basit olduğunu düşünüyordum. Tabii Darül Erkam şu an sisteme göre bir terör örgütüne yardım yapan bir STK konumunda. Allah-u Alem ne kadar doğru, ne kadar yalan. Çünkü bu sistemin bize attığı iftiralar ortada. Bu sistemin kendi vatandaşım dediği insanlara yaptığı tuzaklar ortada. Bu yüzden bu sistemin dediği sözlere ben hiçbir şekilde ne yapmıyorum? itibar etmiyorum. Bunun üzerine tabii günler geçiyor ve yavaş yavaş aramızdaki arkadaşlarında, kardeşlerinde ifadeler alınmaya başladı. Benden önce giden herkes Benden önce giden herkes ki en son ben çağrıldım. Herkes Darül Elkam'la suçlanırken bana, benim dosyama hem Darül Elkam'ı hem de benim çektiğim videoları, sokak röportajlarını bunları dahil etmişler. Dosya olmuş, kabarmış, dosya olmuş, defter olmuş kitap. Tabii beni nezarethaneden çıkarttılar. Nezarethaneden çıkartılırken en son benim ifadem alınmıştı ve en son gruba kalan kişilerden birisi de bendim. Normalde 7-8 gün önce kendimi bir aynada görmüştüm. 7-8 gün sonra da ilk defa gittiğim zaman aynada kendimi gördüm. Tabii o dediğim gibi yedirdikleri yemekten dolayı o kadar az ki, o kadar yetersiz ki, insan ister istemez zayıflıyor, insan ister istemez acizleşiyor, ister istemez güçsüzleşiyor. Lavaboya gitmek istedim, lavaboya gittim ve baktım ki aynada, gerçekten buna kendimi tanıyamadım. Yani bu insanların bizlere yaptığı şu zulme bir bak. Sonra da şu tarafta insanlar, ya siz konuşuyorsunuz da size kim ne diyor? Siz, söyl siz anlatıyorsunuz da size kim ne diyor? Siz toplanıyorsunuz da bir yere size kim ne diyor? diyenler de bu anlattıklarıma bir dikkat kesilsinler. Tabii Bununla da kalmıyorlar. Senin belinden kemeri çıkartıyorlar. Pantolonun düşer mi düşmez mi? Sen belini tutmaya çalışıyorsun. Ayakkabılarından ipliklerini çıkartıyorlar. Yürüyebilir misin, yürüyemez misin? Onu da düşünmüyorlar. Tabii kendilerine göre bazı mazeretlerle bunları yapıyorlar. Sen, affedersin onların karşısında penguen gibi, palyanço gibi yürüyen bir insan haline geliyorsun. Ne kadar kendini belli etmesen de bu kaçınılmaz bir durum oluyor. Ben kendi oradaki as da bunu belirttim. Sizler bugün bizlere zulmediyorsunuz. Bizlere anlattığımız dinden, yaptığımız eylemlerden dolayı suçlu olarak görüyorsunuz. Ahiret günü, sizlerin bu yaptığınıza karşılık bizler de alacağımızı sizden alacağız. Allah Subhanallah'ın zaten alacağı konusunda hiç şüphemiz yok. Eğer bu şekilde hayatımıza devam ederseniz ya da bizler bu hayatımızdan Allah muhafaza dönmezsek. E, Ve la asıl ifade zamanı yaklaşmaya başlamıştı. Ben avukat falan zaten istemedim. Ama baronun otomatik olarak atama durumu var. Tabii geldi bir hanımefendiydi. Kendisi bana bazı sorular sordu. Dosyayla ilgili bazı sorular sordu. Tabii karşımdaki hanımefendinin kemalist olduğu belli. Şimdi bugünkü sistemin, şu bugünkü düzenin durumuna bir bakabilir misiniz? Yani bir kemalist bir insanı bana sen veli diye at atıyorsun. Yani benim velayetimi ona bağlıyorsun. Beni savunacağını söylüyorsun. Bugünkü sistemin batıllığı buradan bile belli. E şimdi adam örnek söylüyorum bir PKK'lıya sen tutuyorsun bir Kemalisti atadığın zaman o PKK'lıyı doğru düzgün savunmayınca kesindir. Hadi savunuyorsa o Kemalist denilen kişi kendi inancına göre de münafıktır. Ya da bir PKK'lı bir kişiyi sen Kemalist bir insana atıyor isen, ve o Kemalist kimseyi de o PKK'lı savunuyor ise o davasına haindir. Çünkü kendi davasına muhalif olacak nasıl bir şey savunabilir bir insan? Ya da savcısı taraflı, hakimi taraflı, Kemalist midir, ateist midir, deist midir bilmiyoruz. Bundan dolayı biz bu sistemi eleştirebileceğimiz belki binlerce sebep vardır ama insanların da görmek istemeyeceği binlerce gözü var. Allah hepimizin kalp gözünü açsın ki Allah dediği gibi gözler kör olmaz, kalpler kör olur. İfade süresinde avukat hanım bana dosyayla alakalı, suçlamayla alakalı bir şeyler söyledi. Ben tahminin dedim ki, ben hani bir STK'ya yardım yaptığımdan dolayı o da terör örgütüne yardım yapmış. Bu şekilde ilişkilendirerek beni terör örgütü üyesi konumuna getirmişler. Suçlama bu diye zannediyorum tabii. E siz dedim avukatsınız, dosyanın içerisini gidip görebilirsiniz. Gidip bakın dedim. Kendisi gittiğinde bu dosyanın gizli olduğunu ve kimsenin bakamayacağını söylemiş, geri gelmiş. Neyse, beni ifadeye çağırdılar. İşte bugünkü memleketi tağut olarak görüyor musun? Evet. İşte Mustafa Kemal'i ne olarak görüyorsun? Allah Subhanahu dışarısında hüküm koyan e, tağutlar e, neyse, Allah Subhanahu kanunlarını beğenmeyip de İtalya'dan, İsviçre'den, Almanya'dan kanun getirenler adı neyse, Mustafa Kemal'in de adı odur. Mustafa Kemal bir tağuttur. Bugünkü memleketi Darül Küfür olarak görüyor musun? E, Darül İslam olmadığı ortadadır. Kur'an'la hükmedilmeyen bir memleket, hangi memleket olursa olsun, o küfür bu Almanyasıdır, İtalyasıdır, nasıl darul küfürse Türkiye'de aynı şekilde hükm hükmedilmediğinden dolayı darur küfürdür. Cihad nedir? Cihad, Kur'an'da ne bahsediliyor sordur. Bir defa bu tür şeyleri sormanızın gereği niye? Siz beni suçladığınız şeyi sorarsınız, suçladığınız şeyle alakalı ben size cevap veririm. Ama sizler tutmuşsunuz resmen bir anket yapar gibi binlerce insanı farklı farklı şehirlerden alıyorsunuz. O binlerce insanı farklı farklı şehirlerden alırken o insanların aileleri ne düşünür, ne yapar, komşularına karşı mahcup olur mu, olmaz mı, o ailelerinden erkeklerini aldığınız zaman bu insanlar ne edecekler, ne yapacaklar düşünmüyorsunuz? bir kişinin nefsi, bir kişinin menfaati, Veyahut sisteminizin menfaati, artık arka planda neler dönüyor bilmiyorum. Allah Subhanallah Tüzele tuzaklarınızı tek tek bozsun ve o tuzaklarınıza sizleri bozsun. O kadar insanı farklı farklı şehirlerden topluyorsunuz. İkincisi, ayrıca siz onlara serbest bıraktığınız zaman onlara ücretlerini de ödemiyorsunuz. Kendi ücretleriyle gitmelerini söylüyorsunuz ki zaten ekonomi ortada. Yani bir uçak biletinin kaç olduğunu az çok, bin lira mı, iki bin lira mı tahmin edebilirsiniz. Ya da otobüs biletlerinin kaç olduğu ortada. Velhasıl bu insanlara sonra da diyorsunuz ki hadi neyse gidin, suçunuz yokmuş. İnsanları öncelikle mağdur ediyorsunuz, zelil bir duruma getiriyorsunuz, daha sonra da diyorsunuz ki hadi serbestsiniz, bir şeyiniz yokmuş diyorsunuz. Sonra da birkaç yıl dosyayı açık bırakıyorsunuz ki hani yani böyle boşu boşuna biz bu işi yapmadık, bakın yani öyle düşündüğünüz gibi basit bir şeyler değil, bunlar suçlu insanlardı da işte biraz çok şüpheler ağırdı da biz bundan dolayı aldık gibi gösterip sonra da o dosyayı da zaman sonra kapatıyorsunuz. Tabii ben ifadeyi aldıklarında ifadede sordukları sorular dediğim gibi az çok inancımla ilgiliyken daha sonra davalı rakamla ilgili sorular soruldu. Darül Erkam'a gönderilen paralar söylendi. Ben Darül Erkam'ın kendisinin sosyal medyada yaptığı, yürüttüğü eylemlerden bahsettim. Videoların içeriğine bakılabileceğinden bahsettim. Adam kendisi sivillere yardımdan bahsediyor. İhtiyaç sahiplerine yardımdan bahsediyor. Sizin yüzünüzden insanlar, insanlara da yardım etmeyecek bundan sonra. Sizin yüzünüzden insanlar birbirlerine yardım yapmaktan da artık geri duracak. Bunu da engelleyeceksiniz. Ya bu insanlara sorsan siz Müslüman değil misiniz? E, Müslümanız. Ya, o oki Müslümansınız. Sizin yaptığınız işe bir bak. Size yaptırılan işe bir bak. Sizler resmen Allah'ın Allah tamamen razı olacağı eylemler yapan insanların eylemlerini sorgulayacak bir duruma gelmişsiniz. Sizler Kur'an'a muhalif çalışıyorsunuz. Sizi Kur'an'a muhalif çalıştırıyorlar. Tabii bu defa videolar çok güzel bir şekilde dinlenilmiş. Ama yine amaç, karşı tarafı nasıl suçlarız, karşı tarafı nasıl hapsedebiliriz, nasıl sustururuz, amacı güttüklerinden dolayı buna dair, buna göre... Bir çalışma yapmış istihbarat. Sordukları soru işte Nemurt-u Türk'üm diyene meselesi. Nemurt-u Türk'üm diyene ile alakalı bir video vardı. Onu almışlar, onu incelemişler. İşte Bingöl'deki olaylarla alakalı konuştuğum şeyleri incelemişler Tağut'la alakalı çekilen bir video vardı, onu incelemişler. Oradan böyle başlıklar, başlıklar, başlıklar. Sayamayacağım kadar onlara göre suç. Ben tabii ki açıklamalarımı, ifadelerimi yaptım. Dosya kapandı. Birkaç gün sonra da hakimin karşısına bizi çıkartmak için götürdüler. Bizler tabii o gün as falan, askeri, yani o gün işte as subaylar, bizimle ilgilenen kişiler falan vardı. Çoğunun rütbesini zaten göremiyorsunuz, sivil elbiselerle. Ama as subay olduklarını az çok aralarında konuştuğunuz zaman, konuştukları zaman anlayabiliyorsunuz. Bizleri götürdüler. 6 kişilik bir gruptuk ya da 7 kişilik bir gruptuk. En sona kalan bir gruptuk. Tabii bir tane as geldi, dedi ki öyle böyle... 6-7 kişinin içerisinde, falan, falan, falan, falan kişi tamamen serbest. Hiç mahkemeye bile girmesine gerek yok, yargılanmasına gerek yok. Serbestsiniz dedi. Bu kadar kolay. Yani 7-8 gün siz onlara bir sıkıntı çektiriyorsunuz. O sıkıntıdan sonra diyorsunuz ki, tamam hadi gidebilirsiniz. Benimle bir tane abiyi bıraktı. Savcı tabii benimle abinin tutuklanmasını söylemiş. Beni ilk başta mahkemeye çağırdılar. Ben de daha sonra içeriye girdim. Hakimin karşısına çıktım. İçeriye girdiğimiz zaman ben hakimin karşısına şöyle çıktım. Tamam şöyle durdum. Hakim benim o durumumu gördüğü zaman öyle bir sinirlendi, öyle bir bunaldı ki, o an öyle bir bağırdı ki, o mahkeme salonu resmen onun sesiyle doldu inledi. Şimdi insan şunu düşünüyor. Bir tane adı hakim, bir şekilde ithal yasalarla veya kendi uydurdukları yasalarla seni yargılıyor ve sesin sadece bir odayı inletebiliyor. Yahu benim iman ettiğim hakim ise yeri de, göğü de, bildiğimizi de, bilmediğimizi de idare ediyor. O kadar geniş bir hakimiyeti var, o kadar anlayamayacağımız kadar büyük bir hakimiyeti var. Ama sen gelmişsin burada, işte sana bir makam vermişler, koltuk vermişler. Sen hakimsin demişler, adında hakim demişler, bana hükmedeceksin o hakim bir muvahhidin gözünde gerçekten de küçülüyor. Konuya dönersek. Tabi hakim o şekilde bağırdı gibi kollarında bu şekilde ben yavaş yavaş indirdim. Karşısında saygıyla durmak istemiyorum. Bulundukları konuma saygı da göstermiyorum. Benim mi sevmiyorum, sevmiyorum. Ellerimi bu şekilde indirdim. Daha sonra başladı sormaya. Dedi ki ile ilgili söyleyeceğim bir şeyler var mı? Dedim ki, Hakim Bey, Ben Darül Erkam'a yardım yaptığım söyleniliyor. Bugün, Ben İHH'ya da yardım yaptığıma dair Bazı Eylemlerim oldu. Yarın eğer İHH PKK ya, ya da FETÖ'ye Yardım yapsa Ben Onların yaptığı yardımı dolayı Terör örgütü üyesi mi olacağım? Bu usul Tamamen yanlıştır Fasittir. İkincisi dedim, benim çektiğim videolarla alakalı, benim söylediğim sözlerle alakalı de mensup olduğum, İŞİD'i desteklediğim, işedin propagandası yaptığıma dair ifadeler, suçlamalarda bulunulmuş. Birincisi, işitle alakalı hiçbir konuşmam yoktur. Ben dinimi anlatıyorum, dinimi yaşıyorum, dinimi insanlara tebliğ ediyorum. Bu dinin adı da İslam'dır. Bütün o mahkemenin içerisinde sol tarafında tamamen as yığını, sağ tarafında da avukat beni pür dikkat dinliyor. Tabi avukat daha önceden kendi eşimi aramış. Demiş ki böyle böyle, bu verdiği ifadeden dolayı çıkamaz demiş. Allah subhanahu ve teala dilediği zaman sizin çıkamaz dediğiniz yerlerden de çıkarız. Allah subhanahu ve teala dilemediği zaman sizin çıkar dediği yerinde çıkamayız. Çünkü o avukat bir zaman önce bana gelmişti demişti ki şunları şunları söyle, bunları bunları söyle. E sonra takdir hakimin dedim ki hayır. Takdir Allah'ın, takdir hakimi değil. Hakim dediğin kim? Yani biraz zaman sonra acıkacak, gidecek yemeğini yiyecek. İşte ya da biraz zaman sonra terleyecek, kokacak. Eşi bile ondan tiksinecek. Çocukları üf püf kokuyorsun diyecek. Git banyo yap diyecek. Hakim dedin bu işte. Takdir Allah Subhanehu ve Teala'dır. Allah dilemedikçe o peşinden gittiğiniz savcılar var mı? Yani savcının arkasında resmen el pençeler. Sen resmen bu savcıyı put edinmişsin. O adalet sarayının içerisinde ilahlar saray olmuş. Küçük küçük ilahlar, küçük küçük putçuklar oluşmuş. Sen onları put ediniyorsun. Onlara o kadar tazim ediyorsunuz, o kadar saygı gösteriyorsunuz ki el pençe duruyorsunuz. Yahu hayatında bir defa Allah subhanahu karşısında o şekilde durdun mu? O şekilde durdunuz mu? Ama bir tane insan... Aynı sizin gibi bir insanın karşısında ise el pençe duruyorsunuz. Ne yapacağınızı, ne edeceğinizi bilmiyorsunuz. Eliniz ayağınıza dolaşıyor. Velhasıl ben dedim ki şu salonda bulunan bütün herkes de bilir ki Kur'an ve laiklik taban tabana zıptır. Kur'an'ın anlattığı din ortadadır. Laiklik ideolojisinin anlattığı şeyler ortadadır. Asla ve asla ben laikliği benimsemiyorum. Nasıl dedim komar yasasını, nasıl faiz yasasını, nasıl zina yasasını, fahişelerin yasasını, nasıl içki yasasını ben benimseyebilirim? Benimsemiyorum, kabul etmiyorum. Daha sonra şunu söyledim. Dedim ki, anayasanın 25. maddesine göre ben zaten dinimi söz elle, yazısal ve medyasal olarak paylaşabilirim, yayabilirim. Hakim o şöyle baktı bana, Hım, dedi. Anayasayı kabul etmiyorsun ama anayasanın 25. maddesine de sığınıyorsun dedi. Dedim ki, Hakim Bey, ben size bir şey söyleyeyim. Bu konuyu açıklık getireyim. İslam'da dedim cizye kanunu vardır. Cizye ayeti vardır. Cizye kanununa göre bir zimmî gelse dese ki "Ey Müslüman halifesi, ey devlet başkanı, ey Müslümanlar. Sizler malımızın ve canımızın cizye karşılığında korunacağını söylüyordunuz. Falan ki zamanda benim çocuğuma şöyle oldu, falan ki zamanda benim malıma böyle oldu." dese. O zimmînin İslam'ın bu kanununu kabul ettiği anlamına mı gelir? Kabul etti anlamına gelmez. O zımmi bizim dinimize göre çelişip çelişmediğimizi bize söylemek için bunu söyler. Ben de sizin inancınıza göre, anayasanıza göre böyle diyorsunuz. Bugün ben niye yargılanıyorum o zaman? Kesinlikle ve kesinlikle laikliğinizi kabul etmiyorum. Ben bir Müslümanım. Ben bir muvahhidim. Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamakla da mükellefim. Dedim. Daha sonra Söyleyeceğim bir şeyler var mı dedi. Hayır dedim. Daha sonra bana dedi ki, ey falan Kur'an okuyor musun? Dedim ki evet Kur'an okuyorum. Türkçesinden mi okuyorsun, Arapçasından mı okuyorum? Dedim hem Türkçesinden okuyorum hem Arapçasından okuyorum. Ben sana bir ayet söyleyeyim de çıktığın zaman onu düşün dedi. Buyurun dedim. Dedi ki, şeytan sizi Allah ile aldatmasın ayetini çıktığın zaman düşün dedi. Şimdi insan düşünüyor. Şeytan beni Allah ile hadi aldattınız düşünelim. Peki seni ne ile aldattı? Bulunduğun konuma baktığım zaman Allah subhanahu ve ile ilgili hiçbir şey gözükmüyor. Seni şeytan, menfaatle aldatmış, metayla aldatmış, makamla aldatmış, şöhretle aldatmış, insanların saygı duruşlarıyla aldatmış, seni pohpohlamalarıyla aldatmış. Allah'la da aldatmamış. Tabii verilecek çok çok cevap ver. Hakimiyetle alakalı ayetleri okusak yetmez. Şirkle alakalı ayetleri okusak yetmez. Tağutla alakalı ayetleri okusak yetmez. Sesimi kıstım. Tamam çıkabilirsin dedi. Çıktık. Bir süre bekledik. Karar verildi. İçeriye girdik. Herhangi bir suçun olmadığı gözlemlendiğinden dolayı kişinin adli kontrolle Pazartesi işte falan günleri adli kontrolle imza atarak karakolda imza atarak serbest bırakılmasına karar verilmiştir dedi. Şimdi soruyorum ya benim o ki herhangi bir şekilde delilim yoktu. Siz benim evimi delil olması için mi ya da delil bulabilmek için mi bastınız? O ki bu kadar araştırma yapıyorsunuz. O ki elinizde topladığınız o belgeler de sizin için delil değilse. Daha niçin bu kadar zulmü yapıyorsunuz? Yani siz ifade dosyasını doldurmuşsunuz. O zamandan anlayamıyor musunuz ki o ifade dosyasının içerisinde bulunan şeyler? Suç teşkil etmiyor. Bizi anayasamızla çelişiyoruz. İlla birisi gelip de karşınıza geçip de 8 gün içerisinde inim inim de pislik yataklarda yatırıp, pislik havayı teneffüs ettirip, o pislik klozette bulundurup, o kokan 2006'dan kalmış ki üzerinde etiketi var o battaniyenin, 2006'dan kalan ve bence yıkanmayan o battaniyelerde yatırıp da sonra da karşınıza alıp da ya suçunuz yokmuş demenin bir gereği var mıydı? Anlayamıyor muydunuz o ifade dediğiniz dosyanın içerisine sıkıştırdığınız suç diye suç zannettiğiniz şeylerin aslında suç olmadığını. İlla gelip de birisinin böyle böyle şöyle şöyle dedikten sonra ya bunlar suç değilmiş demesini mi ya da size ben öğretmenlik mi gelip orada yapacağım? Kendi yıllarca okuduğunuz o okullarda, o mekteplerde, o mabetlerinizde okuduğunuz şeylerin aslında kendinizle çeliştiğini göstermesi için birisi gelip size bunları konuşması mı gerekliydi? Yani biz sadece canımız yanmıyor ki, biz sadece acı çekmiyoruz ki. Bizim kendi evimizdeki eşlerimiz de, çocuklarımız da, çevremiz de bu sıkıntıyı yaşıyor. Benim annem şekerle, benim annem tansiyonla geberleşiyor. Benim annem bunun hastası. Şimdi ben böyle bir durumda bile Allah hamdolsun Rabbime şükürler olsun ki Rabbim bana bunu fitne kılmasın. Halin davetime devam ediyorum ki böyle bir meseleler tansiyon hastasını, şeker hastasını ne duruma getirir? Az çok bu hastalar bilir. Bilmeyenler de araştırsın. Hani bazı Müslümanlar bu işi zannediyorlar ki böyle bedavadan, öyle hiçbir şeyi bedel ödemeden böyle rahat rahat yapıyoruz. Ben o Müslüman kardeşlere de bunu söyleyeyim ki hayatınızı gerçek manada ya düzeltirseniz ya onun bunun korkusuyla yaşamaz, bu dine bir an önce sarılır ve fayda gösterirsiniz ya da Allah muhafaza, Allah teala sizi bu hallerinizde, bu durumunuzu bu durumunuza gazap eder. Masihet üzere olduğunuzdan dolayı, Allah Subhanallah'ın razı olmadığı bir durumda olduğunuzdan dolayı Allah Subhanallah çeker alır o nimeti sizden. Öyle kala kalırsınız. Müslümanlık bu kadar bedava bir din değil. Herkes bu dine bir katkıda bulunmak zorunda. Allah Subhanahu Teala'nın dinini yaymak zorunda. E sadece namaz kılıp, işten eve, evden işe, namaz kılan, oruç tutan, itikafa giren öyle sade bir Müslüman portresi sizi ne kadar ayak tuttur? allah Ya da Te'nin insanlardan korkmayın benden korkun ayeti hayatı. sizin hayatınızda nedenli hangi konumda bulunuyor onu da bilmiyorum Bu yüzden gerek Müslümanlar Ra bu konu hakkında kendimize kendimize bir çekil düzen verip bu dine bir şekilde katkıda bulunalım namaz kılmamız kendimize fayda Oruç tutmamız kendimize fayda. Allah'a hamdolsun ben yeni yeni insanlar görüyorum, yeni yeni insanlar fark ediyorum, bir pazara gidiyorum, adımla birisi seslendiği zaman ha! diyorum ki Allah'a hamdolsun konuşmalarında, muhabbetlerinden yayılıyor demek ki. Kimileri falan hocadan, filan hocadan Allah subhanehu ve teala o hocaların hidayetlerine vesile kılmış. Geçenlerde normal sokakta yürüyorum, falan kişi benim ismimi diyor, Falanca kişi benim ismimi bağırıyor. Diyorum ki Allah'a hamdolsun demek ki bir etki oluşmuş. Birileri birilerine Allah subhanehu ve teala hidayetçi olmuş. Allah'a hamdolsun. Bu yüzden Müslümanlar olarak kendimize bir çeki düzen verelim. Davet yayılıyor ve bu sistem buna engel olamıyor. Çünkü o kadar batıl bir düzeni var ki, o kadar bozuk bir düzeni var ki, bu düzenle hakkın karşısında kalamıyor. Batıl zatında güçlü görünebilir. Lakin o zayıflığının üzerinde bir güç görmediğinden dolayı kendisini her zaman güçlü zanneder. Bizler bugün Müslümanlar olarak o batılın zayıflığından daha aşağılarda yaşadığımızdan dolayı bugün batıl kendini güçlü zannediyor. Bugün bu toplum, bu batıl sistemi güçlü zannediyor. Bizler İslam'ı güzel bir şekilde tanıtmaya çalışmamız gerekli. İslam'ın nasıl yayılması gerektiğine dair dertler edinmeyeceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin falan falan ülkelere gönderdiği sahabelerin indeki amaç İslam'ın yayılmasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece namaz kılan, oruç tutan bir kişi değildi. Ayrıca ne yapıyordu bir de? İslam'ın yayılması için gayret gösteriyordu, İslam'ın yayılması için mücadeleler ediyordu, savaşıyordu. Bu yüzden biz bu açıyı görmeyip sadece amellere dönersek Allah muhafaza, Allah subhanahu dinini yarım yavaşlamış oluruz İyiliği emredip kötülükten nehy eden bir topluluk olmaz. Sadece kendi içerimizde yankı yapan, kendi içerimizde konuşup nasihatleşen bir topluluk oluruz. Allah Subhanehu Teala öncelikle bu konuda beni ıslah etsin. Daha sonra da bütün kardeşlerime Rabbim bu durumu, bu olayı, bu eylemi nasip etsin. Allah Subhanehu ve Teala hiçbir Müslümanı, hiçbir muvahhidi bunların eline düşertmesin. Bunların eline düşertmemekle beraber de Allah Subhanehu ve Teala Müslümanları bir eylesin, birlik eylesin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. <gülüyor>